Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar hepinize. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar şirkete yeni bir araba almamız gerekiyor. Evet. Ama Ozanların da zamanında yaşadığı bir ikinci el oto pazarı deneyimi var. 100 bin liraya kadar bir araç arıyoruz. Fikrin Değiştirirseniz Yok bir Değişmedi mi abi? Ben sabit bir adam. Sabit. Ben biraz senden korktum abi şu an. Ya estağfurullah. Abi. Neden korktun? Nedir abi bunun fiyatı? 285.000 lira. O zaratı. Bayağı gezdik abi. Ama arabayı bulmak zor oldu. Bugün farklı bir hizmetleneceğiz. İkinci el piyasası hem aldı başını gidiyor hem de artık güvenilir bir yer bulmak çok zorlaştı yani. yani. Biz tabii bu videoyu çekmeden önce sizlere şunu sorduk Twitter üzerinden. Dedi ki ikinci el araç alırken neler yaşıyorsunuz diye. Bunlar gerçek hikayeler olduğunu düşündüğümüz hikayeler evet. azından. Bir bakalım. Birka birkaç tanesini ayırdık. Bunları sen bilmiyorsun. Ben senin uzaklıkları evet. özelliklere... Tepkilerini de görmek yani. istiyorum. Sedan arabayı görmeye gelenler Hatchback olsa daha iyi olur demişti. Yani. <gülüyor> o zaman Hatchback'e git kardeşim. Ama yani küçük çıkmış herhalde anladığım kadarıyla. 2006 yılında dayımın onu Night Online hesabı ile modifiyeli <gülüyor> Şahin artı 2 bin lira takaslamıştı. Bunu ben yaşadım biliyor musun? Ya aşağı yukarı aynı zamanlarda belki Metin 2 oynarken bir abi bana Şahin'i vermeyi teklif etmişti abi. Metin Kabul etseydin şu an muhtemelen o Şahin çok büyük prim yapmıştı. Bir arkadaş Facebook hesabında kendi aracıyla yaptığı kazayı paylaşmıştı. Kazada iki tane metal direk arasına arabasıyla girmiş. Yukarıdan bakıldığında araba X şeklinde almış. <gülüyor> Yoruma da zor oldu ama park ettik demiş. Aynı arabayı çıtır asar diye bir, diye bir e, araba satış sitesine koymuş. Bir de dosta gider yazmış. Yani bize mi gider yapıyor anlamadım. ya Ben açıkçası arabanın temizliği ile alakalı ısrarla ilanla bir şey yazıyorsa doğrudan oradan <gülüyor> uzaklaşma taraftar. var. Bir, bir şey var. Arabanın plakasını kapatıyorlar. Plakayı açık bırakıyorsa en azından bakar sorarsın. Aynen öyle. Ama kapatıyorlar bir de üstüne. İki kat şüphelendiriyor kendini. Arabamız keyfe kederdir. Evet. Tavanda ufak bir yamukluk var. Adana Menderes'te üstünde dansız aydın. <gülüyor> çok, çok az bir yamukluk diğer yerde resimleri var. İlk gelen hayırlı olsun. Arabamı... Dansız oynatırkenki fotoğrafı var mı arabada? Abi çok iyi değil mi ama ya. Yani bu gerçekten. Ben <gülüyor> bu. Dansızın oynadığı fotoğrafı görmek istiyorum arkadaşlar. Işte. Keyfe keder tabirinin bu kadar uyuştuğu bir. Kesinlikle. öyle. İlan adam Kesinlikle. yani. Araba da keyfe keder kullanmış aslında. Abi şöyle bir şey yapalım. Biz web tekno olarak bildiğin gibi yeni çıkan teknolojileri, yeni hizmetleri sürekli deniyoruz. Yeni bir hizmet deneyelim dedik abi ve BabaCars internetten bayağı tişörtler gibi bir şey sipariş, patates, domates alır gibi kolay bir şekilde araba alabileceğimizi söylüyor. Tamam. Biz de bunu bir deneyelim istiyoruz. Arabayı da alacakken Bence Adrese kadar alırsın. geliyor mu? Abi biz şu an İzmir'deyiz ve İzmir'de bayiye getiriyorlar. Gidip bayiden alabiliyorsun. O. Ama İstanbul'da, Ankara'da diyorsun ki benim evim burası. Veriyorsun adresini, oturup bekliyorsun. Çok güzel baba bakarsın. Kamyonu geliyor, araba çıkıyor, araba senin. Ben bunu deneyip. Böyle deneyim. gelmezse e, domates gibi kapıma gelmezse ona <gülüyor> sorarım sonra. Bakalım bu arabayı bulalım. Ondan sonra bakalım deneyip. Listele Ne var ne yok? Bakalım mesela nasıl koymuşlar ilanları. Araç mı görelim? Burada araç satabiliyorsun da. Alın dedim ben. Marka model seçiyoruz. Abi şimdi bize bildiğin gibi sedan araba lazım. Ben de bir Honda Civic var arkadaşlar. Ben size çok memnunum, zaten çok güzel Geçen araba. gün konuştuk daha. Evet, bunun böyle yeni bir modeli belki bizim işimizi görür diye düşünüyorum, ne diyorsun? Yenileri de efsane duruyor bu arada. Bayağı güzel duruyor. Evet, arabaları şu an bir listeliyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle arabalarımız çıktı. Şimdi yeni modellerden alalım. En yeni model yılı. Aynen öyle. 2021, bak 2020'leri falan bunun gayet okey. Şunu bir bakalım. 17.000 km diyor, otomatik. Bak, otomatik, güzel. Hem otomatik hem 17.000 km de. şöyle bir bakalım. Araba güzel duruyor. Bak şu CV'yi bir kenara atalım bence, bakalım evet. ona dönüp sonra. Volvo'nun bir gideri var ama Volvo da 105.000 km'de. Bu zaten şirket arabası olacak yani. Böyle uygun fiyatlı ne var? Mesela en düşükten bir sıralar mısın abi? Hadi en düşükten sıralayalım. Bu arada 817 tane araçları varmış. Hiç de fena değil yani, böyle herhangi bir galeride bulamazsın bu kadar araba bunda gets var 134.000 km'de. Gayet güzel şey, mesela. 134.000 lira 133. İyiymiş bu arada. Güzel bir fiyat bence. Araba da güzel, fena değil. Fiyat, fiyat. panda var şurada bak. 134.000 lira. Toyota Yaris var eski kasa. Ben bir Baba Cars'a deyip sorayım mı telefonla takas yapabilir miyiz diye? Burada <gülüyor> hiçbir yapamıyoruz Abi, ha. 20 tane falan iPhone 13 Pro Max koysak 1 TB'lık alıyoruz zaten bu arabayı yani. <gülüyor> <Çok iyi>. Cars <gülüyor> müşterilerine tamamen yenilenmiş, sıfır gibi araçlar sunuyor. Baba Cars'ın tüm araçları uzman ekibi tarafından özel tesislerinde 250. ekspertiz kontrolü tam donanımlı yenilenme ve bakım işlemlerinden geçiriliyor. Mekanik servis, pastacila, boyasız göçük düzeltme, detaylı iç mekan temizliği ve bakımı ve benzeri işlemler uygulanıyor. Böylelikle tamamen yenilenmiş yüksek kalitede araçlar sunuyor. Mesela bunun yani. ekspertiz raporuna bir girelim. Detaylı veriyorlar mı acaba? Evet, bakalım. Arabaya, araba. Gene boya yok. Değişen yok. Hasarlar varmış arabada 23 tane. Ama araba komple orijinal. Çok enteresan ya. Nereden bulmuşlar böyle arabaları bunlar? Bak hasarlar da çok ufak. Bu arada garanti veremeyecekler arabayı da satmıyor adamlar. Evet. Yani bu, bu şey çok iyi. İşte araba güzel. E, her şey güzel ama bizim öyle bir bütçemiz yok. Bizim maksimum bütçemiz 500.000 TL bandında. 500.000 okay. liraya geçemeyiz. Bak o zaman şu diğer araçla Honda var ya. Bak bu bizlik biraz aslında. Buna 17 bakalım. 17.000 kilometre bu arada mükemmel arabayı kullanmamışlar yani resmen. Bunun expertise raporuna bakalım. Hemen bakalım. Hasarı var mıdır? Yok. Yoktur bence yani hasar var, boyası, lokali değişik hiçbir şey yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bu hasarlar yazdığı şey var ya tamamen böyle yani bu böyle çok takıntılı müşteriler için yapılmış bir şey bence. Evet. Yani ben mesela normalde arabayı almaya gitsem çok ciddi söylüyorum bu arada. Arabayı almaya her gittiğimde ikinci araba. Yarın da birini daha götürüyorum çünkü ben o an heyecanla mesela şurada çıkan şu 7 parça şeyi benim görme ihtimalim yok. Evet doğru. Yani arabayı alacak kişi olarak ben göremem ama adamlar baya böyle şu kapıdaki vuruğu bile fotoğrafını koymuş. Buraya net bir şekilde görüyorsun arabanın e ne var mı yok çok diye. Çok çok ince bir... Hani çok ince bir nokta çukur yani. İşte internetten alma muhabbeti bu yüzden güzel. Hani %100 neredeyse emin olabiliyorsun eline gelecek şeyin. Ben bir deneyeyim, Bizim biz deneyelim. bir araba alalım buradan, şimdi seçelim bir tane gerçekten. Bu Honda Civic güzel, başka bu ayarda bir Civic yoksa eğer bu fiyatlara yakın, bu Civic'e e, ben yükseldim şu an, ben bunu alabiliriz işte. yani. Abi bir ön ödememiz var, 2000 evet. lira civarında. Ön ödeme bana baktı fark ediyorsun. Ön, ön ödemeyi ben yaparım abi, <gülüyor> kalan bakiye 451 bin lira. O Onu, da artık Allah razı olsun, anıyla tutulmaz artık, yapacak bir şey yok. Patronla bunu bir konuşmamız gerekecek. Sen başlat. Süreci. Şimdi burada önce ön edemi yapıyoruz arkadaşlar, ee, sonrasında kalan bakiyeyi ödüyoruz, sonra evrak işleri diyor, o da şu anlama geliyor, biz oraya asla vekalet veriyoruz. Hani biz orada bulunmadan birileri bizim adımıza arabayı satın alıyor. Bütün işlemleri tamamlıyor. Bizim elimize arabayı getiriyorlar. Evet. Biz burada bunun aynısını bütün işlemleri uygulayacağız şu an ve sadece gidip arabayı görmesi kalacak. Şimdi yani kimlik bilgileri diyor. Burada bir vekalet veriyoruz ama bu vekaleti Bavakars'a veriyoruz. Onu da söyleyelim. Ha, kesinlikle. Çünkü başkasına ben benim adım araç al diye vermem vekalet. Evet. Bavakars'a veririz çünkü Bavakars güvenilir bir yer. Şimdi burada bir kimlik bilgilerimiz var. Ödeme bilgilerimiz var. Biz bunları bir halledelim arkadaşlar. Teslim evet. edilecek şehri seçeceğiz. İstanbul'u seç. Ben sana adresi söyleyeceğim. Adresi aldım arkadaşımla doğrudan bu adrese göndertir. Anadolu yakasında zaten. Biz uçağa atlayacağız buradan. Sabiha Gökçen'e, Sabiha Gökçen'den hızlıca oraya gideceğiz. Zaten çok yakın çocuğun evi. Hemen arabayı oraya ben getirteyim bakayım bir. Abi şöyle yapalım. Ben gelmeyeyim hiç abi. Ben tamam. buradaki diğer işlemleri halledeyim sen de arabamızı, güzeller güzele arabamızı al gel. Ne diyorsun? Tamam varım abi. Tamam şimdi ben de yer işlemleri burada halledeceğim arkadaşlar. Önce öne demeyi göndereceğiz. Sonra paranı kalanı göndereceğiz. Ondan sonra birkaç küçük noter işlemimiz var. Çok kısa süreceğine eminim. Ozan da gelecek, arabayı alacak, gelecek. Hadi bakalım. Merdan İzmir'de bıraktım. arkadaşım evine arabayı sipariş ettim ve geldim arkadaşlar. İstanbul'dayız. Ekiple birlikte geldik. Arabayı teslim almaya çalışacağız. Arabayı oraya sokamayabilirmişiz çünkü bir telefon görüşmesi yaptım. Gelecek araba biraz büyük dediler. Dolayısıyla ben de hemen adres karşısına geçtim. Bekliyorum burada. Resmen internetten araba sipariş ettik. Kapıya geliyor yani. Hani inanılabilir bir şey mi gibi gelmiyor olabilir size ama bu deneyimi de hep birlikte yaşıyor olacağız. Ben de biraz garipsiyorum şu an ama bekleyelim bakalım araba bize nasıl teslim edilecek ve nasıl bir şekilde bizimle buluşacak. Araba burada. Böyle bir araba nasıl var? Ben anlamadım. Yumurta falan taşınıyor böyle kamyonlarda aslında yani. vallahi bu arabayı nasıl ya? Helal olsun kamyonun içine iyi girmiş. Size bahsettiğimiz konu arkadaşlar. Aldığımız bu araba 14 gün boyunca iade garantisi var. Eğer 5 500 km geçmezse araba ve bazı diğer şartlar da var, bunların hepsini yerine getirirseniz araba'yı 14 gün içinde iade edebiliyorsunuz arkadaşlar, baba karslar. Ya da 12 ay 25.000 km garantisi de bulunuyor bu aldığımız aracın. Abi, hoş geldiniz de başka ben kapıyı kendim açsam olur mu Mansur yoksa? Rica ederim, ne demek? Heh, gel. Şöyle, nasıl açılıyor? Ben hiç daha önce kamyon kapağı açmadım fark ettim şu an. <gülüyor> Normalde bunu başka yerden alsak var ya, 5 kuruş verme açamazsın bu kapıyı biliyorsun değil mi Melih? İçerisi sıfır araba gibi kokuyor. Güzel. Var bende bir sanayi kültürü var galiba inceden. Eller sanayi görmüş. Eğer zahmet olmazsa indirebilir miyiz size? Biraz önce bir anlayalım istiyorum abi. Vallahi teşekkür ederim. Ben kapılar açılmıyor falan esprisi beklerken senden. Sen bir de arabaya kurdele taktın. İnternetten araba sipariş ettim. Araba gerçekten geldi. Ama ben eski kafeyim birazcık. Bana böyle kısaca anlat. Ne var? Arabada bir sıkıntı var mı? Hakim Ar misin araca? Aracı, aracımıza bir sıkıntı Hakim yok. Için, zaten aracımız kontrolden geçerek Hı -hı. geliyor. Pasta cilası yapılmış bir şekilde geliyor. Yıkanmış bir şekilde geliyor. Evet. Kuaföre yapılmış bir şekilde. Aracımız zaten ekspertizlerde internet alırken yazdığınız şeyin aynısı yazıyor. Evet ee, onu göreceğiz. Farklı, göreceğiz şimdi abi. Ben ekspere olursa, götüreceğim arabayı. Aynen, bir daha. Farklı bir durum olur. Zaten 14 gün 500 kilometreye geçmeye kaydıyla iade edebiliyorsunuz 12. aracı. 12 ayda 25.000 km, 25 km garantisi var. var. var. Elinize ayağınıza sağlık. Ben bir arabaya bineyim artık kontrol evet. edeyim. Bu arada araba hiç Dur. ikinci el gibi durmuyor. <Gülüyor> Resmen <Gülüyor> sıfır gibi bir görüntüsü var. Şimdi arabayı arkadaşlar aldık. Ama şöyle bir önce gezelim sonra ekspere gidelim. Sıfır gibi görünüyor dedik ama kontrol tabii ki lazım. Yani sonuçta o kadar para ödedik. Şöyle bir başlayayım şöyle ben dolanmaya bakayım bir. Bagajın içine falan da bakayım. Bu bagaj çok büyük ha. Abi arabayı çok iyi temizlemişler bu arada. Abi motora kadar temizlemişler. Hakikaten helal olsun. Arabanın ben böyle baktım ettim falan tamam ama bir de ekspere götüreceğiz. Çok güzel bir eksper raporu var elimizde. Vava Cars tarafından yapılmış. Raporlar birbirine benzeyecek mi? Benzemeyecek mi? Görelim. O yüzden şimdi arabayı alalım. ekspere doğru yola çıkalım. Tam yola çıkıyorduk. Kamyon gitmek üzere dedi. Bize bir ses sendiler. Arabayı teslim eden Önder Bey bize bir şeyler söyleyecek herhalde. Şöyle bir ilerleyelim. Evet teşekkür evet. ederiz. Beni aslında en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu hizmetle alakalı daha doğrusu. Resmen böyle orijinal sıfır bir araba almışız gibi yine etkili servislerde kullanabileceğimiz bir garanti. Ve aldığımız araba sıfır bir arabaya sunulan garanti hizmetlerinin tamamına sahip şu anda 25.000 kilometre boyunca. Bu gerçekten güzel bir şey. Deneyimleyeceğiz, göreceğiz ama her şeyden önce Vava Cars'ın bize detaylı bir şekilde sunduğu şu Xper raporunu bir gidelim biz de eksperimize kontrol edelim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak hep birlikte görelim. Yavaştan geldik arkadaşlar şimdi. Arabayı alıversinler içeriye ve işleme başlasınlar. Biz de işlem sırasında web sitesinden bize sunulan ekspertiz raporuyla buradaki ekspertizde yapılan işlemleri bir karşılaştıracağız. Eğer doğru çıkmazsa hemen iade hakkımızı kullanacağız. Şimdi arkadaşlar, Vava Cars internet sitesine direkt ekspertiz raporunu koymuş durumda. Bakın burada mesela araba komple orijinal diyor. Şu anda ustamız da arabaya boya kontrolü yapıyor. 150'nin üstüne çıkarsa mikron değeri o zaman araba boyalı demekmiş arkadaşlar. Şu anda yapılan işlem tam olarak ne? Aracımıza şu anda conta kaçak testi yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz sıvı renk değiştirdiği zaman üstteki mavi sıvı Evet. Hı -hı. renk değiştirdiği zaman aracımızın contasında kaçak olduğunu anlıyoruz. Şu anda herhangi bir renk değişimi yok. Aracımızda contasında herhangi bir kaçak yok. Evet arkadaşlar, eksper bitti. Raporda da çıkan sonuç, Vava Carson sitesindeki sonuçlarla herhangi bir farklılık göstermedi. Yani burada kazanan biz olduk, rapora güvendik, arabayı da almış olduk. Biz şöyle son kritiği yapmak için, görüntüsü de güzel olan, ortamı güzel olan bir yere gidelim. Sonrasında da yolumuza bakarız. Şimdi arkadaşlar biz buraya uçakla geldik ama arabamızla döneceğiz çok şükür ki. Arabayı alıyoruz ve ekipçe artık ofise dönme zamanı. Babakars'tan bir araba satın alırsanız tam olarak böyle bir deneyim yaşıyorsunuz normal şartlarda. Ama biz biraz daha bu deneyimi daha da böyle detaylandırdık. Arabayı bir daha ekspere soktuk, bir sağlama yaptık. Ödediğimiz paranın da böylelikle böyle karşılığını tam alalım istedik. Yavaştan hep birlikte yola çıkalım artık. Bu videoyu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim.